Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. Çeyrek final takımları belli oldu. 30 Haziran Cumartesi gününün ilk maçı, Fransa-Arjantin maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 16. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Fransa takımı tarihinde bir kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Tecrübeli ekip turnuvaya gelebilmek için 9 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 tanesinde gazeteciler. Galibiyet alan Fransa 2 maçında berabere kaldı. Güçlü ekip hücum hattında kontra ataklarda golleri bulurken, duran toplarda da çok başarılılar. Defansta ise toplu defans dediğimiz takım savunması yapıyorlar. Tecrübeli ekip Dünya Kupası'nda ilk 3 sırada yer alabilir. Arjantin iki kere Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştür. Favori takımdır. Hücumda kanatlardan etkili olan tecrübeli ekip, Di Maria Messi ile etkili futbolunu göstermek istiyor. Hücumda ise çok presle oynamayan Arjantin takımı daha çok hücumları geriden karşılıyor. Yıldız oyuncularıyla göz dolduran ekip kupanın favorilerinden. Peki Fransa ve Arjantin maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %40 oranla Fransa kazanabilir. %28 oran ile de Arjantin maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 32. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür teşekkür eder videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın